Merhabalar. Nisan 2022 burç yorumlarını paylaşmak üzere bu videoyu çekiyorum. Bu defa gecikmeli bir video paylaşımı olacağı için biraz ana hatlarıyla değiniyor olacağım ve aynı zamanda bütün burçları tek bir video içerisinde toplamaya niyet ettim bakalım. Kanalımla ilk defa karşılaşanlar varsa kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ben hemen Koç burcuyla başlamak istiyorum. Nisan 2022'de Sevgili Koç burçlarına neler bekliyor? Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 1 Nisan tarihinde burcunuzun 11 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay artık yavaş yavaş harekete geçmeye başladığınız, kendinizi iyileştirmeye, şifalandırmaya başladığınız, hareket ve aksiyon enerjisinde olduğunuz bir süreci tetikliyor olacak. 12 Nisan tarihinde Jüpiter Neptün kavuşumu, çok az rastlayacağımız, çok mucizevi bir kavuşumdan bahsediyoruz. 23 derece balık burcunda meydana gelecek sizin 12. evinizde ve bu da özellikle spritüel bir uyanış yaşayacağınızı, geçmişinizi şifalandıracağınızı, rüyalarınızın, sezgilerinizin çok önemli bir yer edineceğini göstermekte. Ee, özellikle tabii ki 23 derece civarında gezegen dizilimleriniz varsa çok pozitif etkileşimler olacaksınız. Burada dua etmeyi ihmal etmeyin. Güzel niyetlerde bulunmayı ihmal etmeyin. Çok ilginç mesajlar alabilirsiniz. Oldukça spiritüel bir süreçten bahsedebiliriz. 16 Nisan tarihine geldiğimizde terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay var. Bu dolunayda 7. evinizde ikili ilişkiler alanında meydana gelecek. Bu dolunayla birlikte özellikle evlilik, ortaklık... E, açılan davalar, sözleşmeler, anlaşmalar alanında bir tamamlanma, bir kapanış, bir karar aşamasına geçiş yapıyor olacaksınız. Bu tabii ki sıkıntılı giden ilişkilerin veya birlikteliklerin bitmesi anlamına gelebileceği gibi. Boyut değiştirmesi, yeni bağlantıların kurulması anlamına da gelebilir e, sevgili koçlar. Evet, 29 Nisan tarihinde Plüto Retrosu başlıyor. E, 28 derece oğlak Burcu'nda Plüto Retro hareketine başlayacak. Ancak tabii ki bunlar... Uzun vadeli etkileşimler ve kariyer alanınıza dair tekrardan bir çek listesi hazırlamaya başlayacaksınız önümüzdeki aylar itibariyle. Ve ayın son günlerinde 30 Nisan tarihinde yılın ilk tutulmasını deneyimleyeceğiz. Boğa burcunun 10 derecesinde bir güneş tutulmamız olacak ve akrep boğa aksının ilk tutulmasını Nisan sonu itibariyle deneyimliyor olacağız. Güneş tutulmaları büyük başlangıçları sembolize eder. Dolayısıyla maddi anlamda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yeni bir işe girebilirsiniz. Büyük bir harcama yapabilirsiniz. Ekonomik dengeler ve kendi değerinizi keşfetmek adına önümüzdeki 6 ayı etkileyecek yeni kararlar ve kadersel kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Sevgili koçlar güzel bir ay diliyorum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 1 Nisan tarihinde koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ay sizin haritanızın 12. evinde etkili olacak. Özellikle geçmişe dair çözemediğiniz, içinizde ukta kalan konuları şifalandırmak adına çok güzel bir başlangıç enerjisini içermekte. Geçmiş yaralarınızı iyileştirebilirsiniz. Bunlara yeni perspektifler geliştirebilirsiniz. Yeni adımlar atabilirsiniz. Geçmişteki durumlara dair bir takım haberler alabilirsiniz. Bazı rüyalar görebilirsiniz. Biraz daha ee, anlamlandırmaya çalışacağınız, mesajlar göreceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. 12 Nisan tarihinde bu yılın belki de en önemli gökyüzü olayı çok az rastladığımız, özellikle balık burcuna çok az rastladığımız ve en son kova burcunda deneyimlediğimiz jüpiter Neptün kavuşumunu yaşayacağız. Bu kavuşum 23 derece balık burcunda olacak. Özellikle yükselen derecesi 20 ila 25 derece arasında olan boğa burçları varsa yükselenlerine çok güzel bir açı alacaklar. Bu kavuşum sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak sevgili Boğa burçları. Bu da hayaller, idealler, hedefler, kariyer gelirleri, sosyal çevreler ve arkadaşlıklar alanında etkili olacak. Bu da demek oluyor ki bir hayalinizi gerçekleştirmek adına çok sağlam bir fırsat yakalayabilirsiniz. Büyük paralar kazanabilirsiniz sevgili Boğa burçları. Büyük paralar kazanmanın önündeki engelleri kaldırabilirsiniz. Yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk veya yeni bir sosyal çevreye de dahil olabileceğinizi söyleyebiliriz. Mutlaka uçuk hayallerin peşinden gitmekten geri durmayın. Gerçekten bu yıl birçok hayalinizin gerçekleşeceği bir sene olabilir. Kuzey Erdüğümde burcunuzda ağırlıyorsunuz ve sistem sizi aslında sınırları zorlamaya teşvik ediyor gibi gözüküyor. 16 Nisan tarihinde terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay var. Bu dolunaydan sizin 6. evinizde etkili olacak sevgili boğa burçları özellikle iş hayatınız günlük rutinleriniz düzeninize dair bir tamamlanma ve kapanış enerjisinden bahsedebiliriz beraber çalıştığınız kimseler varsa size yardımcı olan kimseler varsa bunlarla alakalı da bir tamamlanış enerji söz konusu biz gibi gözüküyor 29 Nisan tarihinde plüto retrosu başlayacak 28 derece Oğlak burcunda başlayacak bu retro ve sizin 9. evinizde bu retro ile beraber Özellikle e, hayata karşı duruşunuz, ideolojiniz, felsefenize dair bir takım sorgulamalar içerisinde olacağınızı söyleyebiliriz. E, bir yüzleşme süreci olacak önümüzdeki aylardan Uzak diyarlar ve hukuksal konularla ilgili gündemler de sizi etkileyebilir gibi gözüküyor. Ayın sonuna geldiğimizde 30 Nisan tarihinde burcunuzda bir güneş tutulması yaşanacak. 10 derece boğa burcunda yaşanacak bu tutulma ve yılın ilk e, tutulması olacak. Artık Boğa ve Akrep Aksa'nın tutulmalarını Nisan ayı itibariyle deneyimlemeye başlıyoruz. E, bu tutulma sizin birinci evinizde olacağı için imajınızla alakalı büyük bir değişim sürecine girebilirsiniz. Çok önemli kararlar alabilirsiniz. Kendinize kendi isteklerinize dair e, radikal kararlar alabileceğiniz kadarsal süreçlerden geçeceğiniz bir e, tutulma olacak. ve Önümüzdeki 6 ayın gündemini de Belirliyor olacak sevgili boğa burçlarım. Umarım güzel, keyifli, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan ayında hemen Nisan ayının başlangıcında bir Nisan tarihinde koç burcunda bir yeni ay yaşanacak. Koç burcunun 11 derecesine meydana gelecek olan bu yeni ay sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Bu da hedefleriniz, idealleriniz doğrultusunda büyük başlangıçlar yapabileceğinizi, artık üzerinizdeki o ürü toprağını ve kafa karışıklığını atabileceğinizi gösteriyor. 12 Nisan tarihine geldiğimizde çok önemli bir kavuşum var. Balık burcunda ortalama 250 yılda bir meydana gelen ancak en sonuncusunu 2010 senesinde Kova burcunda yaşadığımız Jüpiter-Neptun kavuşumu. Çok özel bir kavuşum, çok etkili bir kavuşum. Özellikle Jüpiter ve Neptünün de balık burcunda güçlü konumda olması bu etkiyi biraz daha sağlamlaştırıyor. 23 derece balık burcunda meydana gelecek bu kavuşum ve sizin haritanızın tepe noktasında kariyer evinizde meydana gelecek. Bu da özellikle kariyerinize dair, geleceğinize dair büyük bir fırsat elde etme imkanını tetikliyor. Ciddi fırsatlar elde edebilirsiniz, birden fazla fırsat karşınıza bir anda çıkabilir. Özellikle gelecekle alakalı kurmuş olduğunuz hayallerin bir veya birkaçının gerçekleşme ihtimalini çok yakın hissedebilirsiniz kendinizi. 16 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay yaşanacak. 26 derece terazi burcunda meydana gelecek bu dolunay. Ee, bu dolunay sizin haritanızın 5. evinde etkili. Özellikle aşk hayatınız varsa çocuklarınız, projelerinizle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma ve karar aşamasından bahsediyoruz. Ee, burada özellikle e, artık size keyif veren, sizi mutlu eden bir hobinizden, bir hayalinizden de vazgeçebilirsiniz. Veya bir düzen değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz. Bu aynı zamanda bir ilişkinin e, netleşmesi veya sonlanması anlamına da gelebilir sevgili ikizler burçlarım. 29 Nisan tarihinde Plüto retrosu başlayacak 28 derece oğlak burcunda başlayacak bu retro ee, bu retro özellikle e, derinleşmeyi hayatınızdaki derinleşmek istediğiniz alanları yardım beklediğiniz veya yardım ettiğiniz alanlara dair bir sorgulama sürecine sokacak Siz önümüzdeki ayları itibariyle ancak nisan ayında Tabii ki hemen etkisini hissedemeyebiliriz ve ayın sonunda 30 Nisan tarihinde yılın ilk tutulmasını yaşayacağız. Boğa Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız. Bu önemli bir tutulma. Çünkü Akrep ve Boğa hattının artık tam anlamıyla hayatımıza yerleştiği bir tutulmadan bahsediyoruz. Ve sizin 12. evinizde meydana gelecek. Bu dönem özellikle biraz daha sağlık çalışma rutini, dinlenme rutini dengeye almaya çalıştığınız, içsel bir uyanış yaşadığınız, bazı şeylerin artık farkına varmaya başladığınız ve rüyalarınızın, sezgilerinizin size farklı şekillerde yol göstermeye başladığı bir dönemi başlatacak gibi gözüküyor. Bir inziva sürecine de geçebilirsiniz sevgili ikizler, Burçları. Hayatınızdaki her şeyi gözlemlemeye başlıyorsunuz artık. E, buna dair aslında bir dinlenme, bir arınma sürecine de e, bu güneş tutulmasıyla beraber giriş yapıyor olacaksınız. Umarım güzel, keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler. ve selam. Burcu yengeç olanlar Nisan 2022'de özellikle 1 Nisan tarihinde başlayan koç yeni ayı süreciyle beraber Geleceğiniz ve kariyerinizle alakalı önemli girişimlerde bulunabilirsiniz, yeni adımlar atabilirsiniz. Ee, özellikle üstlerinizin dikkatini çekeceğiniz, hayatınıza dair radikal kararlar alacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. 12 Nisan'da çok önemli bir kavuşum yaşanacak. 250 yılda bir meydana gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz. Ee, Balık burcunda 250 yılda bir meydana geliyor. Jüpiter-Neptun kavuşumu ve en son kova burcunda e, 2010 senesinde, 2009 ve 2010 senesinde deneyimlemiştik bu etkileşimi. E, bu kavuşum sizin yükselenize güzel bir açı yapacak. 23 derece balık burcunda meydana gelecek ve haritanıza baktığım zaman 9. evde etkili olduğunu görüyorum. E, hukuksal konularda, yurt dışı ile alakalı gündemlerde seyahatler, eğitimler, yeni fikirler, yeni ideolojiler, yeni felsefeler noktasında e, çok e, güzel sürprizler ile karşılaşabileceğinizi gösteriyor. 16 Nisan tarihinde Terazi Burcu'nun 26 derecesinde bir dolunay var. E, bu dolunaya baktığımız zaman... Sizin dördüncü evinizde etkili olduğunu görüyoruz. Bu da ev, yuva, aile alanlarında ee, yaşadığınız yer, e, aile büyükleri, konfor alanınız, yatırımlarınızla alakalı konularda artık bir tamamlanma ve kapanış sürecini e, işaret ettiğini söyleyebilirim. 29 Nisan tarihinde Plüto retrosu başlayacak oğlak burcundan. Sizin tam karşınızda uzun zamandır Plüto 7. evde e, ilişkiler noktasında ciddi yapılandırmalar yaşatıyor. Bu retro sürecinde mevcut ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı tekrar sorgulayıp gözden geçirme sürecine giriş yapabilirsiniz. Önümüzdeki aylar itibariyle ve ayı kapatırken 30 Nisan tarihinde boğa burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Boğa burcunun 10 derecesinde meydana gelecek bu tutulma. Ve e, bu tutulmaya baktığımız zaman sizin 11. evinizde etkili olacağını görüyoruz. Ve akrep boğa aksının e, artık tetiklenmeye başladığı bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Kariyer gelirleriniz, sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız özellikle kalabalık ortamlara dair önemli bir başlangıç olabilir. Bir ünvan, bir terfi durumu söz konusu olabilir. Yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Yeni ve sağlam dostluklar kurabilirsiniz ve bir hayalinizi gerçekleştirme noktasına kadersel fırsatlar ve başlangıçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgili yengeç burçları. umarım güzel, keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 1 Nisan tarihinde Koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni aya baktığımız zaman sizin haritanızın 9. evinde etkili olacağını görüyoruz. Özellikle seyahatler, yurt dışı konuları, bunun yanı sıra hukuksal gündemler, hayata dair yeni eğitimler, yeni fikirler, yeni bakış açıları kazanma noktasında bir iyileşme ve yenilenme sürecine dahil olacaksınız gibi gözüküyor. 12 Nisan tarihinde çok önemli bir kavuşum meydana gelecek. Bu yılın belki de en önemli etkileşimi Jüpiter-Neptün balık burcunda kavuşacak. Jüpiter ve Neptün en son 1800'lü yıllarda Balık Burcu'nda kavuşmuşlardı ve 2009-2010 senesinde ise Kova Burcu'nda kavuşumlarına şahitlik ettik. Dolayısıyla özel ve önemli bir kavuşum sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Bu da özellikle ortaklaşa gelir gider dengesi, destek görmek veya destek beklemek, aynı zamanda destek olmakla alakalı, eşin maddi durumu ortaklıktan gelecek gelirlerle ilintir olarak bir hayalinizin, bir e, idealinizin gerçekleşme ihtimali sizi hatırlatacak. Birçok aslan burcunun e, eline toplu paralar da geçebilir. E, büyük paralar e, geçebileceği gibi büyük borçların kapanması da söz konusu olabilir gibi gözüküyor açıkçası. 16 Nisan'da terazi burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay 26 derece terazi burcunda meydana gelecek. E, bu da özellikle sizin haritanızda 3. ev konularını aktive ediyor. Bir karar alıyorsunuz sanki sevgili aslan burçları. Bir anlaş Nihai sonucuna ulaşıyor olabilir. Bir konuda karar alıyor olabilirsiniz. Yeni bir fikir aklınıza geliyor olabilir. Daha çok zihinsel aktivasyonun etkin olduğu bir aydan bahsediyor olabiliriz. Ayı kapatırken 30 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nda bir güneş tutulmamız olacak. Artık bu e Yılın ilk tutulmasını deneyimliyor olacağız. Bu etkileşimle beraber özellikle boğa burcu temalarının, boğa ve akrep temalarının aktive olmaya başladığı bir dönemden bahsedebiliriz. Burada kariyeriniz, geleceğiniz, toplum önündeki yeriniz ve konumunuzla ilintili olarak çok sağlam, yeni ve kadersel bir başlangıca imza atabilirsiniz sevgili Aslan Burçları. Umarım keyifli, güzel bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar. 1 Nisan'da Burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni aya baktığımız zaman sizin haritanızda 8. evde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle ödemeler, bütçe dengesi, derin mevzular, zor konular biraz gündeme gelecek gibi gözüküyor. Burada belki yeni bir borç altına girebilirsiniz. Bir ameliyat gündemi söz konusu olabilir. Ruhsal anlamda yeni bir bakış açısına sahip olmaya başlayacağınız bir süreçte tetiklenebilir. 12 Nisan tarihinde çok önemli bir kavuşum var. Bu kavuşum en son Balık Burcunda 250 sene önce meydana geldi ve 2009 senesinde de Kova Burcunda bu kavuşumu deneyimledik. Ve Jüpiter, Neptünün Balık Burcunun 23 derecesinde kavuşumu, özellikle iki gezegenin de Balık Burcunda güçlü konumda olmasından mütevellit çok yoğun bir enerjiyi aktive edecek. Burada siz bu etkiyi 7. ev alanlarından alacaksınız çok güzel bir etkileşim tam karşınızda muhatap olduğunuz insanlara dair mucizevi enerjiler söz konusu olacak. 7. ev nedir? İki bir ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, anlaşmalar, sözleşmeler, davalar noktasında çok mucizevi etkileşimler yaşayabilirsiniz. Birçok Başak Burcu ideal partneriyle karşılaşabilir veya mevcut ilişkilerinde şifalanacak bir sürece giriş yapabilirler. Yeni ortaklıklar, yeni evlilikler, yeni ilişkiler adına çok şanslı, çok kısmetli, çok ilahi bir süreç olacaktır. Burada çok mistik karşılaşmalarda yaşayabilirsiniz sevgili Başak Burçlarım. Devam ettiğimizde 16 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 26 derece terazi burcunda etkili olacak. Ee, bu dolunay sizin haritanızın ikinci evinde etkili. Özellikle bu ay ikili ilişkiler ve parasal gündemler ön planda gözüküyor. Kaynaklarınızla alakalı bir kapanış, bir tamamlanma süreci söz konusu olabilir. Uzun zamandır almayı planladığınız bir şeyi satın alabilirsiniz. Çok önemli bir harcama yapabileceğiniz gibi gelirleriniz ve kendi değer algınızla alakalı da bir takım farkındalıklara ulaşacağınızı söyleyebiliriz. Evet devam ettiğimizde 29 Nisan'da Plüto Retrosu başlıyor. Plüto Retrosu tabii ki uzun süreçleri sembolize eder ve Oğlak Burcu'nda başlayacak bu retro hareket sizin 5. evinizde. Aşk hayatınız, varsa çocuklarınız, hayattan tat ve keyif aldığınız alanları gözden geçireceğiniz birkaç aylık bir süreç yaşayacaksınız Nisan ayı itibariyle. Ve ayı kapatırken 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Bu tutulma 10 derece Boğa Burcu'nda meydana gelecek. Ve Akrep Boğa Aksı'nın artık aktif olmaya başladığını görüyoruz. Ee, Akrep Boğa Aksı sizin haritanızda 3 ve 9. evleri tetikliyor olacak. 9. ev alanında meydana gelen bu güneş tutulması... Özellikle hukuksal gündemler, yurt dışı, seyahatler, uzak diğerlerle alakalı yeni bir başlangıç sürecini tetikleyebilir. Burada ideolojik olarak da, felsefe olarak da yeni bir yaşam felsefesi, yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni görüşler üzerine yoğunlaşabileceğiniz bir süreçte var açıkçası. Önümüzdeki ortalama 6 aylık süreci etkileyecek olan bir başlangıçtan bahsediyoruz bu etkileşimle birlikte. Evet sevgili Başak Burçları güzel bir ay diliyorum sizlere. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen Burcu terazi olanlar. Bakalım Nisan ayında siz sevgili terazi Burçları'nı neler bekliyor olacak. 1 Nisan tarihinde Koç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Sevgili terazi Burçları 11 derece Koç Burcu'nda etkili olacak. Bu yeni ay özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar alanında yeni girişimleri destekleyecek. Belki yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, yeni bir ortaklık gündemi söz konusu olabilir. Muhatabınızın hayatında yeni durumlar ortaya çıkabilir ve dolaylı olarak sizleri de etkileyebilir. 12 Nisan tarihinde e, çok önemli bir kavuşum var. E, yıllık yorumlarda da bahsetmiş olduğum gibi ayrıca üzerine video çekmiş olduğum gibi e, 250 yılda bir meydana gelen ve en son kova burcunda 2009 senesinde yaşamış olduğumuz bir kavuşum. Ancak balık burcunda meydana gelmesi oldukça özel. Jüpiter, Neptün balık burcunun 23 derecesinde kavuşacak arkadaşlar. Bu çok güçlü, çok nistik, çok ilahi bir etkileşim. Siz bu enerjiyi Özellikle 6. ev alanlarından alacaksınız. Nedir? İş hayatınız, günlük rutinleriniz, sağlığınız, düzeniniz, organizasyon kabiliyetiniz, yardımcılarınız, birlikte çalışmış olduğunuz kişiler. Ve bunların hayatınızdaki destekleri ve şifa enerjisi çok aktif olacak. Özellikle sağlık problemi yaşayan terazi burçları varsa... Mutlaka e, şifayı bulmak adına fırsatları değerlendirsinler. İş değişimi isteyen, hayatının rutininden, gidişatından mutlu olmayan terazi burçları da e, güzel değişimlere, gebe süreçleri mutlaka değerlendirsinler arkadaşlar. 16 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay var sizin burcunuzda 26 derecede meydana gelecek. Bu da özellikle kendinizle alakalı artık bazı şeylerin farkına varmaya başladığınız, bir takım kararlar aldığınız, bazı konularda artık netleşmeye başladığınız bir süreci tetikliyor olacak. Ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 29 Nisan'dan plüto retrosu başlıyor. Önümüzdeki birkaç aylık dönemi etkileyecek bir retro hareket bu. Oğlak Burcu'nda 4. evimiz özellikle ev, yuva, aile, aile büyükleri konfor alanıyla alakalı bir sorgulama sürecine gireceğinizi gösterir. Ve 30 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nda bir güneş tutulmamız olacak. Boğa ve Akrep Aksa'nın tutulma döngüsü aslında hemen hemen Nisan ayıyla başlıyor diye değerlendirebiliriz. Bu ak sizin ikinci ve sekizinci evlerinizi e, harekete geçirmekte ve sekizinci ev alanında meydana gelen bu güneş tutulması e, bir yerden birinden büyük bir destek görebileceğinizi ifade ediyor zor bir meseleyi çözmek adına. Güzel ve yeni kadersel bir bakış açısı elde edebileceğinizi ifade etmekte. Elinize toplu bir para geçebilir, yargısal bir konu sonuçlanabilir, bir kredi ödemesi varsa, bir borç ödemesi varsa bununla alakalı güzel gelişmeler de yaşanabilir gözüküyor. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Akrep Burçları. 1 Nisan tarihinde Koç Burcu'nda bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ay 11 derece Koç burcunda sizin 6. evinizde etkili olacak. Özellikle iş hayatınız, düzeniniz, birlikte çalıştığınız kişiler göre pozisyonunuzla alakalı bir takım yenilikler söz konusu olabilir. 12 Nisan tarihinde çok önemli bir kavuşum var. Bu kavuşum 250 yılda bir Balık burcunda meydana gelen ve en son 2009 senesinde kova burcunda yaşamış olduğumuz Jüpiter Neptün kavuşumu. Bu kavuşum 23 derece balık burcunda meydana gelecek ve her iki gezegenin balık burcunda yönetici konumda bulunmasından ötürü Oldukça şanslı bir etkileşimden bahsediyoruz, oldukça ilahi bir etkileşimden bahsediyoruz ve sizin şans evinizde meydana gelecek bir etkileşim. Gerçekten çok şanslı olacağınız bir süreç sevgili akrep burçları özellikle riskli konulardan, yatırımlardan büyük paralar kazanabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı çok mistik değişimler söz konusu olabileceği gibi çocuklarınızdan yana da çok şanslı etkileşimlere açık olacağınız bir süreç ortaya çıkacak. 16 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay var. 26 derece terazi burcunda meydana gelecek bu dolunay. Sizin 12. evinizde. Biraz e, bu dolunayla beraber özellikle gizli düşmanlıkların ortaya çıkacağı, bilinçaltınızın ortaya çıkacağı, geçmiş değerlendirmesi yapmaya başlayacağınız, yeni kararlar alacağınız, yeni hedeflerin peşinden koşacağınız bir süreç aktive olacak sevgili akrep burçları. 29 Nisan'da yönetici gezegeniniz Pluto Retro harekete başlayacak Oğlak Burcu'nda. Özellikle eski düşünce yapılarınızı ve yakın çevre ilişkilerinizi bu önümüzdeki aylarda gözden geçireceğinizi söyleyebiliriz. Ay sonunda ise 30 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nda bir güneş tutulmamız var. Artık Akrep Boğa Aksı'nın sizin aksınızın 1 ve 7 aksının özellikle aktif olmaya başladığı bir süreç söz konusu burcunda meydana gelecek olan bu güneş tutulması özellikle partnerinizin, ortağınızın, ortaklıklarınızın ve evliliğinizin gidişatı hakkında çok büyük kadersel bir yenilik ve gelişmenin aktif olacağını gösteriyor. Umarım güzel gelişmeler olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkürler, mutlu bir ay diliyorum sizlere. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Nisan 2022'de e, koç yeni ayıyla ayı başlatıyor olacağız. 1 Nisan'da koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Bu da özellikle aşk hayatınızla alakalı e, yeni girişimler, yeni oluşumları destekleyebilir. Yeni bir aşk gündeme gelebilir sizler için. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmayı düşünen yay burçları varsa... Bununla alakalı da pozitif gelişmeler yaşayabilirler. Ve yaratıcı projeler adına da keyifli zamanların başlayacağı bir süreçten bahsedebiliriz. 12 Nisan tarihinde çok önemli bir kavuşum var. Bu kavuşum balık burcunda 250 yılda bir meydana gelen ve en son 2010 senesinde kova burcunda yaşamış olduğumuz jüpiter Neptün kavuşumu. Bu kavuşum 23 derece balık burcunda sizin 4. evinizde etkili olacak. Bu da özellikle... Ev, yuva, aile konularıyla alakalı hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşme ihtimalini gösteriyor. Birçok yay burcu bu ay aşk evliliği yapabilir. Bunun yanı sıra taşınma gündemleri söz konusu olabilir. Ev alma, yerleşme, yer değişimi, aileyle alakalı kurulan bir hayalin gerçekleşmesi. Yine Nisan ortası itibariyle oldukça etkili olabilir gözüküyor. Bu konuda özellikle geçmiş ve köklerin şifalanması, ebeveynlerle olan ilişkilerin şifalanması adına da pozitif etkileşimler söz konusu olacak 16 Nisan tarihinde terazi burcunun 26 derecesinde bir dolunay var bu dolunay sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak bu da özellikle bir hedefiniz bir hayalinizden vazgeçtiğiniz veya bu süreci tamamladığınız anlamına gelebilir dostluklar ve arkadaşlıklar anlamında da bir dostluğun sona ermesi bir arkadaşlığın sona ermesi bir hayalden bir hedeften vazgeçmek yeni bir hayale yeni bir hedefe yeni bir vizyona doğru ilerlemek anlamına da gelebilir Kariyer gelirleriyle ünvan ve terfiyle alakalı da artık bir tamamlanma süreci yine bu dolunay enerjisiyle beraber aktive olabilir. 29 Nisan tarihinde Plüto retrosu başlayacak. Plüto 28 derece oğlak burcunda retro harekete başlayacak. Ancak tabi ki uzun vadeli etkileşimler olduğu için önümüzdeki birkaç ayı etkileyecek ve maddi konularla alakalı ve kendi değerinizle alakalı uzun bir sorgulama sürecine gireceksiniz. Yani kendinize ne kadar değer verdiğiniz kazançlarınız, sarcamalarınız üzerine daha çok kafa yormaya başlayacağınız bir süreç olacak. 30 Nisan'da boğa burcunda ilk güneş tutulmamızı yaşayacağız ve artık tutulmalar döngüsünü e, Nisan sonu itibariyle başlatıyoruz. Boğa burcunun 10 derecesinde meydana gelecek olan bu tutulma sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak. Bu da özellikle e, bir düzen değişikliğini işaret edebilir. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir rutine başlayabilirsiniz, bir alışkanlığa başlayabilirsiniz, mevcut iş yerinizle alakalı pozisyon değişimleri söz konusu olabilir. Ve hayat rutininizi değiştirecek e, kadersel başlangıçları tetikleyecek gibi gözüküyor bu güneş tutulması ve önümüzdeki 6 ayında gündemini belirliyor olacak sevgili burçları Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Nisan ayında hemen 1 Nisan tarihinde Koç burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay haritanızın 4. evinde etkili olacak. Ev, yuva, aile konularıyla alakalı şifalandırılması gereken konularda artık yeni bakış açıları elde edebileceğiniz varsa taşınma, yer değiştirme gibi gündemler bunlarla ilgileneceğiniz bir süreç olacaktır. 12 Nisan'da çok önemli bir kavuşum var. 250 yılda bir meydana gelen ve en son Kova burcunda 12 sene önce yaşamış olduğumuz Jüpiter Neptün kavuşumu. Jüpiter ve Neptün Balık burcunun 23 derecesinde kavuşacaklar ve sizin 3. evinizde etkili olacak bu kavuşum. Çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Güzel teklifler, anlaşmalar, sözleşmeler, özellikle araç alımı satımı gibi konularda hayalleriniz ve hedefleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz. Çıktığınız bir seyahatte tanıştığınız bir kişi size ciddi fırsatlar sağlayabilir. Ee, gelen haberlere, gelen fırsatlara ve tekliflere açık olmanız gereken bir süreçte gerçekten çok ilahi, çok mucizevi etkileşimler olacaktır. 16 Nisan tarihinde terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 26 derece terazi burcunda meydana gelecek. E, bu dolunayında haritanızın 10. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Haritanızın tepe noktasında e, 4 ve 10 aksında özellikle Nisan ayında önemli radikal değişimler yaşanabilir sizin için. E, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı artık net bir karar alma eğiliminde olacaksınız. E, geleceğinize dair e, yuvanıza dair yaşamış olduğunuz ile dair kafa karışıklıklarınız varsa bunları artık yok edecek e, karar sürecine giriyor gibi gözüküyorsunuz. 29 Nisan'da Plüto Retrosu başlıyor. Plüto Burcunuzun 28 derecesinde retro harekete başlayacak. Tabii Nisan ayında hemen etkisini hissedeceğimiz bir durum değil bu. Önümüzdeki aylar boyunca etkili olacak. Özellikle kendinizle alakalı ciddi farkındalıklara varacağınız, düşüneceğiniz, değerlendireceğiniz, belki e, hal ve hareketlerinizi çekedeceğiniz gözden geçireceğiniz bir süreç olacaktır Plüto Retrosu ile birlikte. Ve ayı kapatırken e, en önemli gökyüzü olaylarından bir diğeri 30 Nisan tarihinde Boğa Burcu'nun 10 derecesinde meydana gelecek olan güneş tutulması. Bu tutulma artık Akrep ve Boğa aksının resmi olarak e, hayatımıza girdiğini gösteriyor. E, Boğa ve akrep aksı özellikle siz sevgili oğlak burçlarına iyi gelecektir. Ancak yine de tabi ki bu alanlarda 5 ve 11. ev aksında bir hareketlilik söz konusu olacak. Yeni bir aşk hayatınıza girebilir e, sevgili oğlak burçları. E, çünkü 5. ev konularının aktif olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak, çocuklarla alakalı gündemler, yaratıcı girişimler adına da yeni fırsatlar ile karşı karşıya kalacaksınız. Gördüğümüzdeki aylarda da bugün atılan tohumlar etkisini sürdürüyor olacak. Evet Nisan ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Nisan ayının başlangıcında koç yeni ile ayın enerjisini başlatıyoruz. Koç yeni ayı sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak ve 11 derece koç burcunda e, kironun aktif olmuş olduğu bir yeni ay. E, burada özellikle yakın çevre ilişkilerinizin iletişim tarzınızın insanlarla kurmuş olduğunuz kontağın mevcuttaki anlaşma ve sözleşmelerin şifalanacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Bu etkiyle birlikte yakın çevrenizle alakalı önemli gündemler olabilir, kısa mesafeli seyahatler olabilir, hareket halinde olabileceğiniz bir süreç başlayacak sanki. 12 Nisan'da çok önemli bir kavuşum var. 250 yılda bir meydana gelen ve Kova burcunda en son 2009-2010 senelerinde yaşamış olduğumuz jüpiter Neptün kavuşumu Jüpiter Neptün balık burcunun 23 derecesinde kavuşacak ve sizin ikinci elinizde etkili olacak. Özellikle ciddi kaynaklar elde edebilirsiniz e, bu kavuşumla birlikte sevgili kova burçları. Maddi anlamda refahlayacağınız e, ekstrem gelir kaynakları elde edeceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. E, mutlaka ama mutlaka bu dönemde karşınıza çıkan fırsatlara farklı bir nazarla bakmaya çalışın derim. 16 Nisan'da terazi burcunda bir dolunay var. Bu dolunay 26 derece terazi burcunda etkili olacak ve sizin 9. evinizde. Burada özellikle eğitim hayatı devam eden kova burçlarının belki bu konuyla alakalı kararlar alacağı, yurt dışı ile alakalı meseleler, hukuksal gündemlerle alakalı netliğe kavuşacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Daha çok hayat felsefenizi yenilemek ve güncellemek adına bir takım kararlar arefesinde olacaksınız. 29 Nisan'da Plüto Retrosu başlıyor. 28 derece Oğlak Burcu'nda. Ee, Plüto Retrosu haritanızın 12. evinde etkili olacak. Ve önümüzdeki günlerde aslında etkisini hissedeceğimiz bir e, gökyüzü etkileşimi. Burada bir içe kapanış süreci. Bir içsel muhakeme sürecine girebilirsiniz. Yani sağlam bir durum değerlendirmesi yapmak üzere harekete geçeceksiniz sanki. Geçmişinizi gözden geçirebilir. Ve burada yapılan hataları, size yapılan haksızlıkları affetmek, iyileştirmek, kendi yapmış olduğunuz yanlışları da gözden geçirmek adına güzel bir fırsat yakalayacaksınız. Ayı kapatırken 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda güneş tutulmamız var. 10 derece Boğa Burcu'nda meydana gelecek. Ve artık boğa akrep aksını daha net bir şekilde hissetmeye başlayacağımız bir sürecinde başlangıcı niteliğinde. Boğa ve akrep aksındaki tutulmalar sizi oldukça etkileyecek. Çünkü haritanızın köşe noktaları tetiklenmekte. Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulması, ev, yuva, aile, hane, yaşanan alan, konfor alanıyla alakalı önemli bir yenilik gündemini tetikliyor. Burada özellikle... Bir taşınma gündemi evle ile aile büyükleriyle alakalı önemli kadarsal değişimler söz konusu olabilir sevgili kova burçları. Güzel bir ay diliyorum sizlere dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 1 Nisan'da koç yeni ayıyla Nisan ayının enerjilerini aktive ediyoruz. Sizin haritanızın ikinci evinde etkili olacak. Özellikle Nisan ayında parasal durumlar, gelir ve gider dengesi her zamankinden daha fazla gündeminizi e, kapsayabilir. Bu yeni ile beraber özellikle yeni bir gelir kapısı elde etmek, yeni harcamalar yapmak gündemde olacaktır. Kendi değerinizi sorgulamak adına da e, bir fırsat yakalayacaksınız. 12 Nisan tarihinde çok özel ve çok önemli bir kavuşum var. 250 yılda bir meydana gelen ve en son Kava Burcu'nda 12 sene önce yaşamış olduğumuz jüpiter Neptün kavuşumu ve sizin burcunuzda iki yönetici gezegeninizle meydana gelecek. Sizin için gerçekten çok mucizevi bir süreç başlıyor sevgili balık burçlarım. 2021 senesi sizleri biraz zorlamış olabilir ee, özellikle ay düğümleri aksından dolayı ancak Jüpiter Neptün'ün burcunuzda kavuşması hayatınızın hemen hemen her alanında dileklerinizi hayatınıza çekme noktasında büyük bir çekim etkisine sahip olacağınızı gösterir. Lütfen e, boş geçirmeyin bu süreci karşınıza çıkan fırsatları lütfen değerlendirin gerçekten e, bir daha karşımıza çıkamayacak tarzı bir daha göremeyeceğimiz tarzda fırsatlar olacaktır. 16 Nisan'da terazi burcunda bir dolunayımız var. 26 derece terazi burcunda meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 8. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Burada bir e, bütçeyle alakalı kapanış, bir borcun kapanması, e, zor bir meselenin çözümlenmesi, parasal dengenin sağlanması gibi konularda netliğe kavuşmak söz konusu. 29 Nisan'da Plüto retrosu başlayacak. 28 derece olak burcunda başlayacak bu retro hareket. Ve e, tabii ki önümüzdeki ayları etkileyecek bir görünümden bahsediyoruz esasında. Plüto Retrosu e, sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Burada sosyal çevrenizi gözden geçiriyorsunuz. E, özellikle kariyer gelirlerinizi, mevcutta elde etmiş olduğunuz unvanı, konumu gözden geçiriyor olacaksınız. Ve e, yapılması gerekenleri tekrar e, hafızanıza alıyor olacaksınız sevgili balık burçlarım. Ayı kapatırken e, çok önemli bir görünüm daha. Nisan ayı gerçekten çok önemli. 30 Nisan'da Boğa Burcu'nda Boğa Burcu'nun 10 derecesinde bir güneş tutulmamız var. Ve e, resmi olarak artık Akrep Boğa Aksı tutulmalarını başlatmış olacağız. Bu tutulmalar size nispeten 2021 senesine göre daha rahat gelecektir. Yükseleninize destekleyici görünümler yapacak zira. Boğa burcu sizin haritanızın 3. evini sembolize ediyor. Demek ki bir haber, bir gündem, bir karar, bir teklif, belki bir sözleşme, bir anlaşma, yakın çevreyle alakalı önemli bir haber kucağınıza düşebilir. Ve bu haber o kadar önemli olabilir ki önümüzdeki ayların gündemini de belirleyebilir sevgili balık burçlarım. Özellikle kardeşlerinizin hayatında yaşanacak gelişmelerde sizi doğrudan etkileyebilir gibi gözüküyor. Umarım güzel, keyifli bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Nisan ayı yorumları bu şekilde. Bu ay biraz hızlı geçtik. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastöyileceği hesabı veya evrenselkadimbilgiyetçi.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ay olsun. Sevgiler.